Altın fiyatları 18,78 euro, ons 18,72, altının 982,32, borsa 3.879 ve Bitcoin 20.860 ile günü seri ile kapattılar. Venezuela başkanı Ali Koçtan Jorge Jesus çıldırtan olay yorum geldi. Hayretler içindeyim dedi. Il Partido Lavus ayrı ayrı olduğu Toko fabrikasının açılışında konuştu. Doğru yapılan her şeyin arkasında dururuz dedi. Twitter'dan kovulma şakasına Elon Musk'tan ilginç sorun geldi. Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden biri dedi. Bilecik'te bir an dil ve konuşma rahatsız bulunan çocuklara işkence eden öğretmen ve kurum sahiplerine verilen ceza belli oldu. Voleybol Dostoy'un ilk kupası vakıf bankı deviren Fahvac oldu. Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı. Galibiyet hasretleri 4 maça çıktı. Selfie çekerken 4 katlı binanın çatısından düşen 15 yaşındaki Melike hayatını kaybettiği o anlar kameralarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan banttan inen ilk tokun sahibi olacak. İkinci araç için ise o bakan ısrar ediyor. Van'da güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi görme kaybı yaşadı. Bu haberimize gün özlediğin sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.